Restoran kampanyaları nasıl oluşturulur? Restoran modülümüzü çalıştırdığımızda parametreler alanından burada restoran kampanyaları ekranı yer alır. İlgili ekrana giriş yaptığımızda karşımıza daha önceden tanımlanmış olan kampanyalar gelmektedir. Bu kampanyalardan bir tane tanımlamak için ekle diyerek kampanya için kullanacağımız bir kod, daha sonrasında kampanya için uygulanacak olan bir açıklama örneğin, Öğlen saatleri arasında menüler %50 indirimli şeklinde bir kampanya tanımladığımızı varsayarsak, bu kampanyanın hangi tarihler için geçerli olacağını, yine kampanyamızın hangi saatler için geçerli olacağını buralardan belirtiriz. Devam ettiğimizde yine kampanyamızda kişi sayısıyla sınırlandırmalar sağlayabiliriz. Kampanyamızı uygularken masa sistemi, self-service sistemi, Paket ve ödenmez işlemlerde de bu kampanyanın uygulanmasını istiyorsak ilgili seçenekleri seçeriz. Aynı zamanda kampanyalarımızı salon tanımlarında tanımlamış olduğumuz farklı şubelerimizin veya ilgili şubemizin salonlarını seçerek de kampanyamızı sadece o salonlar için geçerli kılabiliriz. Devam ettiğimizde aynı kampanya özelliklerine sahip başka bir kampanyamız söz konusu ise buradan önceliklendirmeler sağlayabiliriz. Burada haftanın 7 günü yer almaktadır. Kampanyamızı uygulamak istediğimiz günleri seçerek bu günler dahilinde ilgili tarih ve saat aralığında kampanyamızı uygulayabilmekteyiz. Durum alanında yer alan aktif ve pasif seçeneğinde ise kampanyamızın ilgili tarihte bitmiş olması durumunda kampanyayı listede görmemek için pasif durumuna getirebilmekteyiz. Kalemler kısmına geldiğimizde yapacağımız kampanyanın herhangi bir filtre vermeden kullanmış olmamız durumunda tümü için geçerli olacaktır. Burada filtre türleri olarak örneğin sadece yiyecek türleri için bir kampanya tanımlayabilir ya da sadece içecek türleri için bir kampanya oluşturabilir veya muhtelif seçeneklerinde kampanya oluşturabilmekteyiz. Herhangi bir seçim yapmamamız durumunda tümü için geçerli olacaktır. Filtre kodu alanına geldiğimizde ilgili kampanyalarımızı belirli firmalara uygulayabilir veya belirli rezervasyon kartlarındaki oda tiplerine uygulayabilmekteyiz. Filtre türünü belirledikten sonra karşımıza filtreler alanında ilgili liste açılacaktır. Örneğin cari kodunu seçmiş olduğumuz türümüzde karşımıza cari kart listesi açılacaktır. Buradan seçeceğimiz firmalar için satış işlemi kampanyasını uygulayabilmekteyiz. Vazgeç diyerek geri geldiğimizde daha sonrasında stok filtre türü karşımıza gelmektedir. Yine burada da Tıpkı filtre türündeki olduğu gibi, stok kartlarımız için geçerli olabilecek belirli stok ürünleri olabilir, belirli menü grupları olabilir veya belirli özel koda sahip stok türlerimizi bu kampanyayı uygulayabilmekteyiz. Örneğin menü gruplarını filtre türü olarak seçtiğimizde, filtre alanında açılacak listemiz menü başlığı listesidir. Burada %50 uygulayacağımız menülerimizi seçer seç dediğimizde ilgili filtrelendirmeyi çalıştırmış oluruz. Fiyat tipi olarak yine hangi fiyat türü üzerinden nasıl bir indirim uygulayacak isek burada karşımıza stok kartlarındaki fiyat on gelmektedir. Fiyat 1 sistem parametreleri ile de değiştirmiş olduğumuz müşteri fiyatımızı seçeriz. Burada aynı zamanda ürünlerin tek tek seçilmesi durumunda sabit fiyatlarımızda belirleyebilmekteyiz. Porsiyon seçeneğine geldiğimizde Ilgili kampanyamızı belirli porsiyonlara uygulayabilmekteyiz. Kampanyamızın en önemli konularından biri olan %50 indirimi ise yine satırda 50 olarak değerimizi girerek %50 indirimini uygulamış oluruz. İlgili boş satırımızı silerek kampanyamızı kaydetmeden önce ürün türleri alanından mutlaka burada tümünü seç işlemini gerçekleştirmeliyiz. Kaydet işlemini sağlayarak bu şekilde kampanyamızı kaydettiğimizde İlgili kampanyamız tanımlanmış bulunmaktadır. Kampanyamızın nasıl çalıştığını incelemek için yeni bir sekme açıp restoran satış ekranımızı çalıştırdığımızda restoranımıza gelen herhangi bir müşteri sonrası masaya tıklayıp menü seçeneğimizi çalıştırdığımızda burada kampanyamızda uyguladığımız örneğin pizza seçeneğini seçerek işleme getirdiğimizde Karşımıza %50 indirimin uygulandığını görürüz. Bu şekilde kampanyalarımızı tanımlayarak ilgili satış ekranlarından kampanyamızı kullanabiliriz.